Ali ve Ayşe'nin iki tane video oyunları var ve bu iki oyun oynamak için de toplam 45 dakikaları var. Birinci oyun için harcayacakları süre ile ikinci oyun için harcayacakları süre arasındaki ilişkiyi bir denklemle ifade etmek istiyorlar. Bu ilişki doğrusal bir denklemle ifade edilebilir mi? Bakalım bunu inceleyelim şimdi. Birinci oyun oynamak için harcayacakları süre ya da dakika için bir değişken tanımlayalım. X olsun. X eşittir Birinci oyunu oynamak için geçen süre. Yani x bize kaç dakika boyunca birinci oyunu oynayacaklarını gösteriyor. Ve y değişkeni de benzer bir düşünceyle ikinci oyunu oynamak için geçen süre olarak tanımlayalım. Elimizde iki oyun oynamak için harcayacakları süreler var. Eğer bunları toplarsak, yani x artı y'nin sonucu neye eşit olur? 2 oyun oynamak için toplam 45 dakika verilmişti, değil mi? O halde x artı y, eşittir 45 olmalı. Böylece iki oyun oynamak için harcayacakları süreyi gösteren bir denklem yazmış olduk. Şimdi düşünmemiz gereken şey ise bu denklemin doğrusal olup olmadığı. Bunu test etmek için denklemin y eşittir mx artı b, yani bir doğru formülü şeklinde yazılıp yazılamayacağına bakabiliriz. Hemen deneyelim. x'i iki taraftan da çıkarıp y'yi yalnız bırakmak istiyoruz. Elimizde y eşittir, eksi x artı 45 kalıyor. Ve görüyoruz ki bu denklem bir doğru denklemine benziyor. m yani doğrunun eğimi eksi 1x, b yani y eksenini kesen nokta ise 45'e eşit oluyor. O halde soruda istenen ilişkiyi doğrusal bir denklem olarak ifade edebildik mi? Evet edebildik. Şahane.